Bu bir belgeselden alınma. Belgeselde de şey yazıyordu. Yeni doğan kaplumbağanın annesiyle geçirdiği ilk saniyeler diye. Yani ne yaşayacaklar bilmiyorum da muhtemelen çok sevgi dolu bir sahne gör. Ne hissediyorsun?